attım amınak kuyum Alo. bu ne ananı s**kim <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> lan deli. yatağı niye oraya taşınır lan Mikrofon aç, mikrofon aç, mikrofon aç, aç. Hello, hello mes. Mikrofon aç. Yarın derf dedi de ben korku filmi izleyeceğim o anda bir takip edeceğim. Tamam çaktırma tarih git yat yat çaktırma evet. tarih kitabını tut gömül aman evet. abi korku filmi ayağına şey yaparsın tamam mı? Eee ben sizi izliyorum. çok korkmayın bak tarih kitabı var. Tamam tamam hadi. <gülüyor> Hello man what's up? Eray ayarladın mı? Aç bakayım şu şeyi. Up, man? <gülüyor> watch man, watch. <gülüyor> aç bi aç ha. <gülüyor> watch. He? Tamam bu olay bu. Yeah. Eray galiba okay. biz seninle ben konuşacağız no. ha. What? E I don't you, understand. You, you and me. me you and me talk cost. What? Haa ah, You okay, and me man. You and me man Okay man okay, okay man Eee uh, I am playing Formafobia man. Ah, yeah, man Yeah yeah man yeah yeah Hey hey Watch guys man watch guys What? Watch guys girls watch guys Okey Anam sütülen ediyor Yatağa da buraya getirmiş izleyebilmek için yayınlar Amanakoyim <gülüyor> Oğlum gelecek gelecek millet Man. gelecek Amanakoyim Amanakoyim We are or normal play? No e, wait wait wait a minute Main şey main neydi Amanakoyim onun ona Main main Baba yatak hep buradaydı ya Senin yatak orada değildi ya hancı Amanakoyim Hep oradaydı ben almıştım ben dahakinden. Senin niye? <gülüyor> <gülüyor> Sen niye böyle tavan arasına sıkıştırırlar koca evde amına abi? Bak burada tavan arası iyi bak. Ben bir 95'im hesapla şimdi bak. Bak. Harbiden lan uzun aslında. Sen uzun olduğun için mi o zaman böyle bir efekt var? Yok burada bir de ayrıyeten bir taş var. Buradan sonra daha geniş. Burası bir köşe gibi düşeyim. Tamam işte çatı katı oğlum oluyor. Tamam çatı katı da burada ayrı bir dünya. Sallama. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o dışarıda ne var evet. dışarıda? Burada kilit gibi düşün. Dışarıda da şey var. Gitim bu dubleksle altında salon var benim. Yağmur yağınca salona su akmış. Benim ekran kartı kutularının arasından yağmur geçmiş. Salon koltuğunun garata Dur Aman ağayım. Bir dakika arkadaş var Alo. Kemal ben de VRQ yazıyor. O ne oluyor aman bi? <gülüyor> Alo. Kemal. Efendim. Şuna bir baksanıza bir dakika bir dakika bir dur bir. He Aşın bir dakika yapıyoruz. Alo? Efendim. Benim bilgisayar açılmıyor. Açılmıyor mu? Açılmıyor. Nasıl açılmıyor lan? Açılmıyor bildiğin. E şey power tuşuna bas. Gözümü tekrar. Bastık mı power? Yenge kızdı mı? Ne oldu? Eee? Elin mi gitmiyor? Yok lan! <gülüyor> ne <gülüyor> diyor bilgisayar? Açılmıyor! Ne <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya, ya sen ne avel anamsın ya! Ne oldu lan? Oğlum sen niye bu aynı şey ile kullanıyorsun bunu? Daha <Ne oldu lan? gülüyor> Gel hadi gel gel <gülüyor> dilini çıkar bir de bak bak. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hadi gel tamam. Ananı sikim korktum lan mal orada ne yapıyorsun aman sen ya ne orası öyle? Bağırma bağırma uyanacaklar Avel. Duyulmuyor, sesin duyulmuyor Dişimi fırçalayacağım, orospu dur <gülüyor> Senin sikerin <ben> melanı götürelim <gülüyor> <gülüyor> Orospu diyor ya bir de Bu arada arkadaşım maske, maske takmayan varmış <gülüyor> Maskeni tak oğlum 20.000 kişi var burada aman akıyım <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Dişimi fırçalayacağım, orospu diyor Hadi bir gelin şu amanakodumun oyununu oynayalım artık ya gözünüzü seveyim ya. Eray man, what man, what's up man, uh, I'm fine man you, <gülüyor> finding send you, what funny man, what, what funny, what funny. Anayi amma Batman ne komik orası bişey onu soruyorum ben sana burada Ne sana. komik mi? Ne komik yani neyi güldün orada sen <gülüyor> Abi, ben sana orada what diyorum Sen bana ne what what diyon ammına kıyım Şu bi terliyi bi vursa telli. terli Sen yerine ne aldın pis herif <gülüyor> Lan yere neyi koyuyorsun sen yemeği Bu <gülüyor> Bu, bu alet aslında kasayı taşıyor tamam mı? Tekerlekli, ben yemeği taşıyorum aşağı bir gönderiyorum Böyle gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o alt tekerlekli o kasayı koyarsın hareket eder kasa böyle mu oğlum sen. Böyle. O ne oğlum Sonra niye? Çünkü... <gülüyor> Bak. Kanka abim benim. <gülüyor> ne Ejrox? Benim olmuyor sen konuşacaksın. Tamam sen bana dersin ben onu tekrarlarım olur mu? Eray'da da oldu tamam, çünkü. Tamam. Ben Ali ne yaptı? Ya. Olduğu gibi yani. Ali Steam hesabını kaybetti. Ya Mete hepimiz sikmeye geldi bence <Gülüyor> bu. <Gülüyor> ya ne yapıyor lan? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o ineği öldürdü. kamera bu baktı. Lan kameraya gitti. Ali'ye <gülüyor> mi sıktın? Ne yaptın amına koyayım sineği öldürücü. Oğlum, Zeydiler, kameraya rahiydi bu arada. Orada bu Burak Döner'den mendil almıştım. <gülüyor> Burak Döner'den. <ya. gülüyor> <gülüyor> sen ne, nerede oturuyordun lan sen? Marmaris'te o yürüdüğün denizin kıyısındaydım amına Oğlum ya. ben hep geldim oralara. Hatta Marmaris bir şey değil mi? Starbucks'ın oradan gittik biz şey falan aldık. Pastineri var ya orada. Şimdi gel. Harbi ben o kadar çetine de yazdım seni. Hiç görmedin amına. Götlerin e ne Marmaris'e gelip senle mi görüşeceğim amına koyayım? Niye? Kötü mü olur? Kaç kere geleceğim bir daha Marmaris'e? O keyfim ne? Sadece gelirim oğlum. <gülüyor> ben de İstanbul'u görmedim lan. <gülüyor> Harbi mi diyor? Ama... Lan sen daha nereyi gördün? 14 yaşında değil misin? Aman 16 abi. <gülüyor> <gülüyor> Good day. Bu arada bak bu, bu, bu alet ne biliyor musun bunu? Dişlerin yara yapmasın diye oraya bunu bastırıyorsun. Hiçbir şeyin kalmıyor. Ne lan o? Göster bakayım. O plastik gibi bir şey tamam mı? Hani diş dişleri taktın. O diş deli, yanağını kesmesin diye dişlerinin olduğu tam demirin üstüne bunu yapıştırıyorsun yumuşatık yolu veriyorsun. Yapıştırma kim mi? He yapıştırayım şimdi de fırçalayayım burada. Amına <gülüyor> <gülüyor> Sen de arada baba, abi diyorsun, seviyorum, memiyorsun amına koyayım. O ne lan? Elektrikli var bende, elektrikli oğlum. Elektrikli aldım ne aldın amına? Tamam, Marmaris'ten her yere gidiyorsun bu elektrikliyle. Kaç kilometre ve ne kadar gidiyor? 45 kilometre gidiyor ben de sonda. Sonunda... <gülüyor> <gülüyor> Yoldan, Yolda öyle, öyle, öyle, öyle değil. Öyle değil. Öyle koyayım. 45 kilometre gidiyor lan işte, gidiyor. Hani hız olarak değil, gidiyor mesafe. Tamam, tamam oğlum, nereye gidiyorsun 45 km? Ama doğru Marmaris'te, oradan oraya ah, 20 kilometre hamı. Lan öyle değil, üç gün gidip geliyorsun işte. Nasıl üç gün gidip geliyorsun 45 kilometrede? Ne 3 gün hamına koyayım 45 kilometreye? Ha kız öyle benim. Kız değil lan. vurmam lazım. KMH mi? KME mi? KMH 70 Datçı yolunda anasını sikerim yarış arabasının. Hayır. Ya şu bak ben sana bir şey diyeyim şu beni 20.000 olunca ben tutamıyorum kendimi. Gernoz benim lan Gernoz benim benim IQ'su siker mısın lan daçıyorduk da. Baba en azından çarpmam yani taşa taşa. Oo! Eray! Eray'dı. Eray ne dedi amına koyayım Eray ne dedi lan? Eray ne dedi amına koyayım? Olan ya. Arkadaşlar. Oğlum be. Herkes artist olmuş bize de yönetmenlik dışarı. Oy! bitti terlik zamanı ben, geliyor ben, gibi aman koyayım ama ben bir discord'da şöyle bir olay var vuruyorum ses kesiliyor kanka nasıl lan yani çok ayar ayar yapmışsınız herhalde yüksek sesle konuşunca kısıyor otomatik herhalde çünkü terlik <gülüyor> öyle bu, bir şey. bum, yani güvan. vur bir vur bir öyle bir şey olmuyor amına yavaş yavaş vurayım ya bak ha ne oldu sert vur <gülüyor> Bir şey yok anneciğim Kadın bağırdı yaa <gülüyor> Ne diyok o ne diyor kızdı mı? Yok yok kızmadı şaka yapıyorum. Ses geldi duyardın oğlum da de bana inanma Oğlum birinde baban şuraya gelmiyor mu senin? Babam geldi bak babamın fotoğrafını atayım mı sana? At bakayım Ya Yayın özene bak bak böyle bir karitman Mehmet Ballak falan böyle kalır ya <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Salak bu çocuk Enes'e at lan özel arkadaş ekler lan hadi bak bahaneyle arkadaş eklerim Gel. Kim beni ben mi? Yapıyorum. Bir siktirgin sen, rahat ze. Yazmayacaksın ben öyle ben. boş beleş zamanlarda yazmayacaksın ha. Yok, baba fotoğraf atacağım mesela şimdi trafik olacak. Şimdi NFS atacağım. Tam ekledim hadi. Ekledim mi harbiden? He, harbi ekledim. Al, oğlum harbi. Ali o Ali Windows'u güncelledi lan yanlışlıkla. Attım, Attım eldi. Bu oyunu amına benim iki gündür oyun oynayamıyoruz. Yani Eyvallah sikeceğim atacağım ya. Oyunu bu bozdu. Oo, kral şekil yalnız ha. Aa. Yanlış şekil heee Veysel efendi Ve <gülüyor> Oğlum çağırma çağırma Tık yok Uyumuyorlar mı <gülüyor> oğlum Aa, zaten Çete atıyor lan bu neyi kolay ya Her şeyi takip ediyor ya <gülüyor> <gülüyor> Benim babam babamın hemotunu atıyor çete <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu Ali Ali nerede kaldı amına kıyım Tiganos aşağı in de gel bir sorsana ya Emel arıyor. Ne oldu? Ben portaj olup. Juros nasıl model ama? Bu deli amına gurum. Bu, bu deli inen olduk ben. Bir şey anladım. değil mi? Bak, Pyros, Kuzi, Tiganos, Böyle ikinci nesile durdurışın götürecekler. Ayama gelsin diyor. Ayağıma gelsin diyor. Ben onun diyor. <gülüyor> Oğlum diyemedin mi amına gurum beni? Ben ona gelince anlatırım mı dedi? Bir şey dedi ya. Ben çözemedim orayı. Ne yapıyor ya? Dur. Lan? Olayım, sesini algılatacağım. Başka bir ayar. Ha, Ali. Tamam. He. Baba, sen muro komik sahneler mi? <gülüyor> Şimdi benim stream'imden otomatik olarak O orospu tamam, çocuğu bir de 29. <gülüyor> dakikaya gelmiş ya. <gülüyor> Ali efendim. Bak, ya bir Baba, de... bir baba de bak baba. yukarıya okusana, yukarı dünden kalma. Doktor Disrispe GS Snop Doktori Montana. <gülüyor> dünden kalma insan. <gülüyor> oğlum şu oyunu oynayalım hadi lan. Tamam oğlum bak bir sıkıntı vardı şu an onu hallediyoruz. Orası bu şey mi? İçimdeki insan selgisen lanet olsunla hallediyoruz. Ali, Ali biz söyleyelim Kemal yapsın ya. Ben hallederken siz şey yapsanız da izleyin al Aç bari amana Şunu benim başımdan alın ben bunu s**er eldeceğim <gülüyor> Ne abi. oldu lan Döveceğim. Komutanım, atacağım, amına Komutanım dedim ki DTR kameranın açılımı ne dedim amana kuyum aldım Chirox şey Chirox bunlar kavga ediyor amana kuyum Eray diyor ki s**eceğim şunu başımdan alın döveceğim diyor <gülüyor> <Malyan> <gülüyor> be be. Ne oldu lan Tigenos ne baba, dedin amana kuyum Kamerar ne dedi? De, bak bir dakika He, oğlum, Anla çıkışım buraya, ikinci çıkışım buraya. <gülüyor> <gülüyor> Çık, diyor ki, ben şimdi aynı efekte olmuş. Normalde benim o da diğer tarafta yani. Nasıl anlatayım bunu? Aynı efekte olmuş Anladım, yani. anladım. Eee, ya da doğru mu lan? Ben de bu AV'ni dedim ki kardeşim, de, kamerar kamera ne dedi? He. JTOPO 22 dedim, bu da dedi ki, ya ben bilmiyorum, diye DSL var ben. Bilmiyorum ne dedim, <gülüyor> dedin ki, dedin ki, <gülüyor> ki, uygulaması mıydı ne dedi. dedim? Orada uygulaması var. İndir oradan yapabiliyorsun dedim. Orospor'dan başladı. La oğlum seni döverim. Bak git başımdan beri anlıyor. ben çok mutluyum dedik ki. Df'nin açılımı ne dedim. Kemal! Falan dur dur. Erkek erkeğe konuşamayacak mıydı? Ya abini çağırma ha. Babam çağırır. Bu ortam farklı ya. Bir yaratılış farklı bu ortamın. Efendim. Sen var ya bu işi yapıyon amınakoyim. Baba bir şey diyeceğim Gerox. Heh. ben yayında senden bahsederken tonti shiroks dedim Ali şu ekranda ver neredesin bir canın sağ olsun lan Ali Muro izliyorum <gülüyor> Ali yemin ediyorum kaçıyor Muro izliyor harbiden ya Muro komik sahneler 29 dakika izlemiş ya bir daha koyayım biz 29 dakikadır da bu çocuğu bekliyoruz ya kaç kişi bekliyoruz şu an kaç kişiyiz yedi, yedi, 27 bin ne kişiyiz amınakoyim ne yaptın amın Kemal ya sikerim yapacağın yayını 28 bin koyayım amınakoyim Ağlayın bir daha bana okuyor. Ya ben geldikten sonra oldu ama er o. Eray bir troll. Eray. Eray. Patlayanlara, çıldıranlara. <gülüyor> çıldıranlara, patlayanlara <gülüyor> o zaman şöyle. Hahaha. <gülüyor> <gülüyor> o zaman bu lan. Kemal bir şey söyleyeceğim. Biz böyle curak sahne şey diyoruz ya, kardeşim helal olsun falan diye. Biz bu orası böyle ikimiz araya geliyiz arkandan konuşuyoruz abi. Eray. a bir şey diyeceğim ben sizin kameranızı da vereyim Eray. Heee O- Oyun Bir icat çıkartmıyor Hahahaha Dur bir icat çıkar. O Eray'ın yanı hesabı var diddik Ya Victor'ın hesap açmışım Ya sizi Hepinizin kamerası var mı Jurok senin var mı? Jirox'un bitti ki saatte kanka Jirox oynuyor Ne? Dur Astrolisten çekiyormuş Rosebud'u var inşallah Tamam bende burdan girin sizin kameranıza Oğlum benim şeyin Eray'ın babası Eray'ın babasını babası ne yaptın? O Rosebud'u çocuğu giysiyen Ali yapmış bu Ali Ama yakodun mu çocuğu? <gülüyor> <Şeyi>. <gülüyor> Ali, Ali. Ali. yaptı <gülüyor> Ben yapmadım oğlum ben yapmadım ya ben Lan bir şey baba. diyeceğim Şu eee Bir Eee beni de alsana Yok kanka sen takılmıyorsun Bu, bu Çar'la nasıl gireceğim ben? Müsteyma bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar bir gündem Discord pardon discord izleyebilir miyim şey kopyala yapıştır yapacağım da. Juros Juros. Ne lan? Eray. Eray. Vıtışın vıtışın genelden eee bir S.A yazsana. Bak Mesut konser diye bir, bir vıtışın genele bak. Bakıyorum. Abi bir dakika lan kendime ben yollayayım dur. Mesut konser sen değil misin lan? Mesut konser işte. Baba oldu mu? Oldu mu? Geldi mi Kamer'ı ha? He! Kariteye bak ya. Ben gidiyorum. Eray'ın <gülüyor> <gülüyor> babası kim lan? Şu benim ikinci şeydeki dur bir dakika. Ya oğlum <gülüyor> bir Discord yazsana da chat be. Bir Discord yazın be. Kanka Eray'ın babası niye <gülüyor> yazıyor? Hiçbir şekilde bir bilgim yok bu arada onu söyleyeyim. Bir şey diyeceğim. Benim sana verdiğim hesabı ne oldu Kaman? Bu işte Mesut Komser. Dur bir dakika da kendine... Orada ben... Fe... Mesut Komiser mi var? Mesut Komiser yok de. Mesut Komser var oğlum burada kiminse bu. Eray'ın babası var. Baba, baba buramda ya bir sivilce susan. çıkmış. Baba buramda bir sivilce çıkmış. Şuna bak amana koyayım ya. Bu nedir ya? Eray Adam kendi tamam, hallettim dur. Ee, benim kamera geliyor mu? Geldi mi Cirox? Baba bir efekt geldi yaptım. Geldi Tek abi. yaptığım şey ışığı kapatma. Kamerayı. Kamera geldi mi benim? Gelmedi. E niye s ekranı mı kıyım bu? ee açık değildir bir de discorddan <gülüyor> şeyi seç açık kanka açık no lan, cam link no niye lan discorddan cam linki seç <gülüyor> lan seçili seçili haber ha değilmiş dur bir dakika bir. aa kendini gözüküyor aa, aa. mesut Kermin komiser yorumlar, orası nereye gitti oğlum mesut komiser kayıt ne bu? odası nerede oğlum kayıt odası <gülüyor> <gülüyor> heh buldum tamam dur şeyceğim bir berberimiz gelmiş bu orada ya. Hı -hı. Esna tamam, aldım bir dakika. Çağıra buraya aldım. Ee, şimdi siz ne yapacaksınız biliyor musunuz? Tiyanos kapattı kameranı. <gülüyor> Şöyle bakayım kapattı ya bir daha bana koyayım. Bir dakika. O önemli. Oo